Bugün 16 Şubat 2023 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, günün ilk saatlerinde Kova burcunda birleşen Güneş ve Satürn'e yaptığı açının ardından 4:05'te boşluğa girecek. Ay sabah 7.59'dan itibaren Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki iki gün sorumluluklara odaklanacağımız için kariyer ve işleri ön plana alabiliriz. Otorite kavramlarının üzerimizdeki etkisi artabilir. Yakın çevremizi, aile ortamında duygusal güvene ihtiyaç duyabiliriz. Güneş ve Satürn bugün Kova burcunda birleşecek. Kişisel ve toplumsal sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artarken, hatalar. İhmallerimizle yüzleşebiliriz. Maddi manevi yoksunluk ve sıkıntıların etkisiyle geleceğe dair korku ve endişeler yoğunlaşabilir. Dürüst, çalışkan, sorumlu davranışlar ödüllendirilirken hak edilen otorite ve başarıya da kavuşabiliriz. Ruhsal ve bedensel sağlık sorunları artabilir. Özellikle kronik sağlık problemlerine, hasta ve yaşlı kişilere dikkat etmekte fayda var.